Kanın gövdeye götürdüğü bu piyasalarda Bitcoin'in Haziran'da 60 bin doları geçeceğini söylemek biliyorum. Gülünç gelebilir pek çoğunuza. Pek çoğunuz piyasayı pampladığımı sırf ilgi çekmek için bunu yaptığımı düşünüyor olabilir. Ama durum bu değil. Ben inanıyorum ki Bitcoin in Haziran'da 60 bin doları buluyor olacak. Çünkü önümüzde bir rahatlama rallisi geliyor bence. Ve bu rahatlama rallisi özellikle short pozisyonların da fazla olmasından dolayı o short pozisyonları patlatarak yukarı doğru gideceği için Bitcoin'i 60 e taşıyacak. Bu rallinin tetikleneceği yer Amerikan hisse senedi borsaları. Neden Amerikan hisse senede borsaları tetiklenecek? Nasdaq'taki tetiklenmeyi neye göre bekliyorum? Bu bizi nereye götürür? Bunları anlatmaya çalışacağım. Anlatacaklarım elbette yatırım tavsiyesi değil. Ben de çok sık yanılıyorum. Bu aralar borsalar hakikaten çok sert ve pek çoğumuzun içinden hiç geçmediği derecede sert günler bunlar. Bir yandan Amerikan Merkez Bankası parayı sıkıyor, faizleri yükseltiyor. Bir yandan Rusya-Ukrayna Savaşı emtia fiyatlarını yükseltiyor. Bir yandan Luna gibi kendi içerisinde kriptonun bir sürü facialar yaşanıyor. Böyle durumda yanılıyor olma ihtimali son derece yüksek. Ama ben bir Perspektif sunayım. Perspektifime inanıp inanmamak size kalmış. Altta yorumlarda kendi görüşlerinizi de ekleyeyim. Birbirimize biraz katkıda bulunalım. Ben görüşümü sunmaya hazırım bugün ve eleştirilere an hazırım. Eğer Haziran'ın sonlarına doğru bu rakamlara gelmemişse, 60 binleri görmemişsek de siz de dalga geçme hakkına sahipsiniz. Hazırsanız başlıyoruz. <gülüyor> 7 Mayıs'ta bir video yayınladım ve o videoda borsalarda bir yükseliş beklediğimi söyledim. Dediğim gerçekleşmedi açıkçası. Borsa aşağı yukarı orlarda duruyor. Yani sert dalgalandı nazlak. Bir düştü kalktı, bir düştü, bir kalktı. Ama aşağı yukarı o gün söylediğimiz rakamlarda hala duruyor. İyi haberlerle sert yükselişler geldi. Mesela Powell'ın önceki günkü konuşmasını piyasalar sevdi. Yumuşak buldu. Orada yükseliş geldi. Buna karşın dün Target ve Walmart Amerika'nın iki büyük perakendecisindeki büyük satış kaybı ve karlılık kaybı piyasaları ürküttü. Resesyona giriyoruz dedi piyasalar. Ve dün inanılmaz düşüşler gördük. Yani Apple gibi hisseler bile %6'lar civarında düştü. Böyle cehennemvari bir gün yaşadık. Ama aslında bir önceki haftayla aynı seviyedeyiz. 2 hafta öncekinde biraz daha altındayız. Nasdaq endeksinden bahsediyorum. Neden Nasdaq endeksi önemli? Çünkü Bitcoin Nasdaq endeksiyle son derece paralel hareket ediyor. Dün Bitcoin biraz daha az düştü Nasdaq'a göre. Bu iyi işaret ama temelde tek günden trend oluşmaz. Uzun vadeli trende baktığımızda Nasdaq'la yani yüksek teknoloji şirketleriyle aynı risk betasıyla hareket ediyor Bitcoin diyebiliriz ve onlarla paralel olarak düşüyor ve yükseliyor. O yüzden Nasdaq olacaklar Bitcoin'i etkiliyor. Nasdaq buradan daha geriye gelebilir mi? Gelebilir. Mesela şu anda baktığımda piyasalar yavaş yavaş açılmak üzere ön piyasa biraz eksilerde gözüküyor. Daha da düşebilir mi? Düşebilir. Piyasa aniden bazı haberleri çok panikle değerlendiriyor. Daha evvel de bahsetmiştim algoritmalar devreye giriyor. Büyük kıyametler kopuyor. Ama özü itibariyle aslında ben piyasaların belli şeyleri çoktan fiyatladığını düşünüyorum. Mesela Amerika'nın resesyona girdiği fiyatlanmış durumda. Yani yani dünkü açıklanan Target ve Walmart'ın perakende satışlarındaki düşüş bu konudaki stresi de kaldırdı ve resesyona girdiklerinde biliyorsunuz resesyon demek iki çeyrekte küçülme demek. ilk çeyrek zaten küçülme var. ikinci çeyrekte küçülme olacağı da net. Bence bu artık fiyatlanmış durumda. Enflasyonun direneceği bir süre fiyatlanmış durumda. Durdu yükselme son enflasyon rakamları bir önceki ayın birazcık altındayız durduğunu görüyor. Gerçi içinde bazı yapışkan enflasyon denen kira gibi yerlerde enflasyon düşmediğini görüyoruz ama onun dışında enflasyon Enflasyonun buradan en azımızdaki birkaç ay içerisinde geriye doğru gideceğini piyasalar öngörüyorlar. nereden biliyoruz. Bono piyasalarına baktığımızda Amerikalılar ve dünyada tekrar Amerikan bonolarını almaya başladılar. Amerikan 10 yıllıklarına faiz biraz geriye doğru gitti. Bu da enflasyonun buralarda bir yerde en azından bir süre stabilleşceği, belli bir düşüşe geçeceğini ne gördüğünü piyasaların ortaya koyuyor. Şimdi durum buyken önümüzdeki dönemde ne bekliyorum? Açıkçası buraya kadar düşüş yani Nazdağ'ın en tepeden geldiği yer 128 civarında düştü galiba yılbaşından beri. Açıkçası beklediğim üstünde diyecek hiçbir şeyim yok, inkar edemem. Ben biraz daha erken bir yerde Fed'in gevşeceğini ve borsaların yukarı doğru kıvrılmaya başlayacağını düşünüyordum. Olmadı, Fed gevşemedi, borsalar her şey olduğumuzdan sert değerlendirdi ve borsalar sadece enflasyonu değil, resesyonu hatta bence bazı yatırımcılar depresyonu bile fiyatlıyorlar şu anda. O yüzden fiyatlar beklediğimden sert düştü. Ama bu sert düşüşün arkasında bir takım çok enteresan gelişmeler var. Bir tanesi kenara çok ciddi miktarda nakit çıkmış durumda ve bu nakit pek bir yere gitmiyor. Evet bonolara biraz gitti ama çok fazla gitmedi. Yoksa bonoların faizi %3.1'i bulduğu bir yere. Ara. Şu arada %2.85 daha aşağılara gelmiş olması gerekirdi. Altında fazla bir kırılma yok. İnsanlar şu anda nakitteler, likitler. Nakitte durma insanlar sevmez, tekrar yatırıma dönmek isterler. Ve borsalarda şu düşüncenin yavaş yavaş seslendirilmeye başladığını görüyorum. Evet ikinci çeyrek çok kötü geçecek, ikinci çeyreğin sonunda şirketin açıkladıkları raporlar da kötü gelecek ama üçüncü çeyrek bir miktar Amerika'da büyüme geri gelebilir. Ayrıca bu küçülmeden dolayı Amerikan Merkez Bankası'nın aşırı agresif olmayacağı da fiyatlanıyor. Nitekim ne dedi Powell? %0.75'lik faizleri biz masadan kaldırdık. Öyle şeyler yok dedi. 0.50'lere geçeceğiz dedi. Hatta bu hafta başka bir FED üyesi dedi ki belki de 0.25'lere bir süre inmemiz gerekebilir. Çünkü bu kadar sert piyasada FED daha sert gidemez. Mesela hisse senedi düşmesi o kadar aldırmayabilirler. Ama bir yandan faizler yükseliyor. Bir yandan likitli sıkıntıları çıkmaya başlıyor. Bir yandan vatandaşın kredi bulması zorlaşıyor. Merkez bankalarının bu kadar sert politikaları uzun süre yönetmesi çok kolay değil. Bundan dolayı piyasanın belli oyuncularının bir gevşemeyi öngördüğünü düşünüyorum. Unutmayın piyasalar ileriye bakarlar. Geçmişte olan oldu. Zaten alınan zarar alındı, fiyatlara da yansıdı. Bundan dolayı piyasalar geleceğe baktıklarında 3. çeyreğe doğru Merkez Bankası faiz yükselişlerini yavaşladığını ve Amerika'daki resesyonun yavaş yavaş geçmeye ve ufak da olsa ve büyümenin başladığını görürlerse bunu fiyatlarlar. Buna rahatlama rallisi diyoruz. Yalnız, yanlış anlamayın. Bu ayı pazarındaki rahatlama. Yani bir boğa pazarına gireceğimizi hiç öngörmüyorum. Ayı pazarı devam edecek. Çünkü sorunlar gerçekten çok büyük. Bu sorunlarda öyle hemen kurtulamayız. Ve ben bundan dolayı bu ufak rahatlama ralesinden sonra... Raliye ufak dememin sebebi süresinin kısa olması. Buna karşı oldukça dik bir arali olacağını düşünüyorum. Çünkü çok fazla short pozisyon var ve bunları yakacaklar. Bu short pozisyonlar kendilerini kapatmak zorunda kalacaklar. Bundan dolayı alım gelecek. Ve bir süre sonra ama alımlar duruyor olacak. Ve onlardan alımlardan sonra geriye de çok sert bir düşüş olacağını öngörüyorum. Bu benim uzun zamandır öngörüm ama gecikti. Ben bu işin çoktan bitmiş olması gerektiğini düşünüyorum. Ben Nisan-Mayıs'ta yükselişi yaşayıp Mayıs'tan sonra düşüşe geçeceğimizi düşünüyordum ama işte bir sürü koşul bu işi uzattı, süreci uzattı. Rusya-Ukrayna savaşı bir kere araya girdi. Bundan dolayı biraz geciktik. Düşüş de biraz beklediğimizden sert oldu ama gelecek böyle gözüküyor. Benim gözümde nazak borsasında. Şimdi Nasdaq böyle işler yaparken Bitcoin'e neler oluyor. Bir kere Bitcoin'in kendi özgü dertleri var. Çünkü Luna'dan bela patladı. Luna patlayınca piyasalar çok sorgulanır oldu. Luna'nın patlaması bir bir somut etkisi oldu. Luna'nın arkasında epey bir teminat vak tuttukları Bitcoin vardı. 80 bin kadar Bitcoin sattılar. Zaten o piyasaları perişan etti. Bazı insanlar panik oldular, sattılar. O piyasaları perişan etti. Üzerine Nasdaq'taki düşüş vesaire. Yani Bitcoin'in başına gelecek her şey geldi gibi en azından kısa vadede. Ve bütün bunlara rağmen Bitcoin iyi direndi. Bakın Nasdaq borsasında... Covid-19 öncesinin fiyatlarına gidenler var. Hatta onun altına indi bazı hisseler. Bitcoin öyle değil. Bitcoin Covid öncesinde 10 bin dolardı. Covid de 3 lere indi o 2020'nin Mart'ında. Sonra 60-70 binleri bir ara gördük. Ama şu anda 29 binde. Yani biz Covid öncesinin Epey üstündeyiz 10 bine 30 bin. Covid'deki o sert düştüğünü çok çok üstündeyiz şu anda. O yüzden Bitcoin bütün bu olan bitenlere bence iyi direniyor. Şimdi diyeceksiniz ki hocam 69 bini gördü oradan düştü ama orada birkaç gün kaldı. Geçen sene ortalamasına bakacak olursak Bitcoin'in o iki zirve dışında bir 62 bin bir 69 binlik zirve dışında kabaca 40 bin 45 binler arasında bir ortalamada gittiğini görüyoruz. Yani öyle baktığımızda evet sıkı bir gerileme var ama yine de bütün bu felaketlere karşın iyi direndiğini düşünüyorum. Bu çerçevede inanıyorum ki Nasdaq kendini yukarı doğru atmaya başlarsa Bitcoin buna epey sert yukarı doğru bir tepki verecek. Ve bu yukarı doğru sert tepki burada da epey açık pozisyon olduğu için katlayarak kendini giden ve bizi 55-60 bin götüren bir yükselişi getirebilir. Ama beni yanlış anlamayın. Bu kısa vadeli bir yükseliş. Bitcoin kendini Nasdaq'tan ayıramadığı sürece, ayıramıyor şu anda, ayırmasını bekliyorduk. Yüksek enflasyonda Bitcoin'in iyi bir varlık olacağını düşünüyorduk ama beceremiyor. Yalan yok. Bitcoin e o yönden bir haya kırıklığı bende. O yüzden kendini ayıramazsa, bu saha sonrasında beklediğim sert düşüşte Bitcoin'de çok gerilere gidiyor olabilir. Ne kadar gerilere valla 3-5 bin dolar geri, geri gidebilir. Çünkü ben açıkçası eğer bir mucize olmazsa dünya borsalarında gelecek sonbahara doğru ciddi bir felaketi bekliyorum. Neden bu kadar bir felaket bekliyorum? Hala piyasalar son derece kaldıraçlı ve bakacak olursak borsaların daha aşağıya doğru gidebileceği acayip çok yol var. Çünkü baktığımızda nazlak %28 gerilemiş, 2008'deki krizde %55 gerilemişti. Bunlar gayet mümkün. Gidebileceğimiz yer aşağıda daha uçak fazla. Ama ben bir süre bir rahatlama geleceğini, bu short pozisyonlarının yakılacağını, piyasa yapıcının orada bir temizleyip biraz daha borsa yukarı doğru atmaya çalışacağını ve bunun yaratacağı FOMO, yani eyvah bir şeyler kaçıyor da piyasaya daha fazla oyuncunun bir süre gireceğini, sonra o paraları alıp piyasanın tekrar çöküşe geçeceğini öngörüyorum. ne haksız çıkabilir miyim? Gayet yüksek ihtimal. Çünkü çok zor. O kadar çok ekonomist dinliyorum ki herkes yanılıyor. O kadar çok makro analist yanılıyor ki bunları öngörmek zor. Bir de ortalıkta Rusya-Ukrayna savaşı hala bitmedi. Çin'de işler çok karışık. Yani o kadar çok şey üst üste bindi hakikaten. Ve bütün bunların dışında şirketler bazında da acayip şeyler oluyor. İşte Tesla'nın bu Twitter alımı, Elon Musk'ın Amerikan Demokratlarıyla kapışıyor olması. Yani ve Tesla çok önemli bir hisse. Nasdaq'ın fiyatları belirlenmesinde. Veya Apple'dan kötü bir haber gelir, satışlarımız ciddi düşme var der. Bütün bunlar... Benim dediğim senaryoyu tamamen geçersiz kılabilir. O nedenle aşırı kimsenin senaryosuna güvenmeyin. Ben de ekranın karşısında konuşan birisiyim sadece. Ama benim senaryom bu. Yeni Bitcoin alacak mıyım? Bir miktar alacağım, çok az alacağım. Daha az ya da endekleri tutma derdimleyim. Bir de Amerikan borsasında Bitcoin ile alakalı çalışan bazı hisse senetleri var. Atlanı vermeyin burada. Tam yatım tavsiyesine girmeyeyim diye söylüyorum. Bitcoin'in fiyatını endeksi gibi davranan onlarda da hazzan sonu için ufak tefek opsiyonlar alacağım. Çok ucuz onlar şu anda çünkü her şeyin bittiğini düşünüyor borsalar. Bir sert yukarı doğru gelirse geliş olursa oradan para kazanacağım. Bitcoin'de stop losslarımı 22-25 bin dolar arasına koyuyorum. Yukarı doğru da da 60 bin bulursa satışa geçerim. Benim stratejim bu. Bakalım neler olacak? İnanın bana herkesin yanılma ihtimali var şu an. Yani herkesin yanılma ihtimali var. O yüzden lütfen kendi ödeminizi kendiniz yapın. Riskinizi iyi yönetin. Riskli bir dönemdeyiz. Çok fazla risk almayın. Zengin olacağım diye eldeki parayı da batırmayın. Ama ben... Böyle görüyorum geleceği. Yorumlarınızı, fikirlerinizi, görüşlerinizi aşağıya lütfen ekleyin. Bir de ne olur bizim şu Haddin Ağaç kulübüne gelin bizi takip edin. Acayip içerikler paylaşıyoruz. Mesela sadece yatırım yapmak değil. Mesele kendi işinizi kurmak, finansal özgürlüğünüzü elde etmek, kariyerinizi atlamak, zıplamak, yükselmek. Niye? Çünkü daha fazla para kazanırsak daha fazla yatırım yapabiliriz. Haddin Ağaç'ta bu konuda muazzam şeyler anlatıyoruz. Lütfen oraya da gelin, üye olun. Linkini aşağıya bırakıyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, Görüşmek üzere.